Kabızlık çok önemli bir hastalıktır ülkemizde. Özellikle yüzde %20, yirmi, halkımızın yüzde yirmisinde kabızlık mevcuttur. Kabızlığı meydana getiren organik sebepler var. Bir de organik olmayan sebepler var. Organik sebeplerden bir tanesi hormonal sebeplerdir. Örneğin kişide guatır bezi iyi çalışmaz. O durumda bağırsakların hareketleri azalır, yavaşlar ve kabızlık ortaya çıkar. Yine bazı elektrolit denge bozuklukları bunu yapar. Örneğin kalsiyum metabolizma bozuklukları da bunu yapar. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi de özellikle 40 yaşın üstünde gördüğümüz hastalarda mutlaka şüphelenmeliyiz. Kolon tümörüdür, kalın bağırsak tümörüdür. Evet kalın bağırsak tümörü de kabızlık yapar. Ama bugün üzerinde duracağımız konu, sebebi bilinmeyen kabızlıktır Biz buna idiopatik konstipasyon diyoruz sebebi bilinmeyen kabızlığın iki tipi vardır bir tanesi kalın bağırsağın dışkıyı bir uçtan bir uça yavaş taşımasıdır bir ikincisi kalın bağırsağın dışkıyı normal zamanda taşıması ama tam o çıkıştaki bir refleks vardır onun tam yapılamamasıdır Bu ikincisine, Çıkış bozukluğu veya disinerjik defekasyon tipi kabızlık deriz. Ya da sinerjisi bozulmuş e, dışkılama deriz ki bu da önemli bir problemdir. İkincisinde özellikle şöyle bir problem vardır. Kalın bağırsağın son kısmına gelince şöyle bir açı vardır. Ikındığımız zaman o açı düzleştir, dışkı kayar, kapak açılır. Bu sinerjisi bozulmuş defekasyonda, dışkılamada öyle bir refleks bozulması vardır ki kişi ıkındığı zaman bu kapak veya bu açı düzelmek yerine daha da kapanır. Ikındığı zaman kapanır, zar zor bir parça aşağıya geçer ve kapak da kendini kapatır, zorlukla boşaltılır. Bu çok önemli bir problemdir. Kişi, barsanın son kısmında adeta bir tıkaç varmış, boşaltamıyormuş gibi bir hisle size başvurur. Tabi, ilk yavaş transit, yavaş taşıma tipi kabızlıkla bu çıkış bozukluğu, tipi kabızlık arasında veya sinerjisi bozulmuş e, dışkılamanın olduğu durumda ortaya çıkan kabızlıkla ilkinin arasında tedavi yönünden müthiş farklılıklar vardır. Biz kabızlığı olan kişilere bazı genel önlemleri almasını tavsiye ediyoruz. Bunlardan teki de dışkılama refleksini eğitmek. Ki bunun için de diyoruz ki her sabah tuvalete gidin, gitmeden önce iki bardak su için. Ondan sonra tuvalete gidin. Ve tuvalete oturduğunuzda eskiden derdik ki elinize kitap alabilirsiniz veya işte başka bir şeyle meşgul olabilirsiniz. Artık onu demiyoruz. Bir elinizi göğsünüze koyun, bir elinizi karnınıza koyun ve göğüsteki el hiç hareket etmeyecek şekilde derin derin nefes alın diyoruz. Yani karın kısmından nefes alın, diyaframdan nefes alın diyoruz. Tabi diyaframdan nefes alınca diyafram aşağı inecek, çıkacak. Aşağı inip çıkacak ve bu durumda da bağırsaklar hareketlenecek bu nefes alma şeklinde ve bir uyaran gönderilmiş olacak bağırsaklara. Aslında burada iki uyaran göndermiş oluyoruz. Tuvalete gitmeden iki bardak su için diyoruz ya mideye girdiği zaman o iki bardak su zaten mide bağırsak hareketlerini arttıran bir uyaran verilmiş oluyor. Suyu içiyoruz ve gastrokolik refleksleriz harekete geçiyor. Mideden itibaren kasılmalar oluyor ve aşağıya iniyor bu kasılmalar. Arkasından bu nefes almalı egzersiziyle de bağırsakları hareket ettirince dışkılama kolaylaşıyor. Tabii her sabah biz bunu yapınca, her sabah tuvalete gidip oturunca vücut metabolizma buna alışmış oluyor. Tabii şöyle bir şey var. Evlerimizdeki tuvaletlerin çoğu alafranga tuvalet. Ve e, aslında kabızlık durumunda Türk tipi tuvaletler daha uygundur. Ama evinizde ayağınızın altına küçük bir yükselti ki birçok markette satılmaktadır. 15-20 santimlik yükselti veya basamağı koyup o açının daha kolay açılmasını sağlayabiliriz. Bunu da yapmakta fayda var. Tabi sadece bu egzersizi önermiyoruz. Kişiye aynı zamanda diyet önerilerimiz de var. Diyoruz ki öğlen mutlaka 3-4 kayısı yiyin. Akşam yine 3-4 kıyısı yiyin. Kuru erik çok önemli. Kuru erik yiyebilirsiniz. Ve aynı zamanda kepek yiyin diyoruz. Ve kepekli ekmek. Bazen sadece kepekli ekmek yemek yeterli değildir. Yoğurdun içine fırından aldığımız kepekleri katabiliriz. Karıştırıp yiyebiliriz. Kepek miktarını günde en azından veya lif miktarını 25 gramın üstüne çıkartmalıyız. Batı tipi diyetlerde... Kalın bağırsağa ulaşan lif miktarı 5-6 gramdır. Halbuki kabız olanlarda 20 gram olmalı. Lifin, kepeğin, daha doğrusu posanın şu şekilde önemi vardır. Normalde batı tipi beslenirseniz, örneğin hamburger veya çok miktarda pizza yersiniz veya bol pide yersiniz. Bu durumda kalın bağırsağa çok yeseniz bile az miktarda posa ulaşacaktır. Makarna yediniz? Pilav yediniz kalın bağırsağa çok az posa ulaşacaktır. Yine et de öyle. Ama siz eğer ki ıspanak, pırasa, lahana veya bunun gibi enginar, karnabahar yediğiniz zaman özellikle mercimek yediğiniz zaman %13 oranında mercimek lif içerir. O zaman kalın bağırsağa çok miktarda lif gönderirsiniz. Şu kadar lif yediğiniz zaman kalın bağırsağa ulaştığı zaman şu kadar büyük bir kitle oluşturur. O zaman kalın bağırsak der ki içimde dışkı var bunu algılar. Ve hemen kasılma hareketleriyle bunu ilerletir ve kabızlık çözülmüş olur. Başka bir şey var. Kabızlı olan kişilerin mutlaka karın kaslarını güçlendirmesi lazım. Yani mutlaka her akşam veya her sabah ayaklarını indirip kaldıracak ve karın kaslarını güçlendirecek. Karın kaslarını güçlendirdiğimiz zaman bu biraz evvel bahsetmiş olduğumuz manevraları daha kolay yapabilirsiniz. Ama ıkınmak yok. Derin derin nefes alıp vermek var. Diyafram tipi nefes alıp vermek çok önemli.